Evet, e, burçlara olan etkilerinden bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Mart ayında 12 burcu neler bekliyor? Tek tek bunlara bakalım. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Mart 2019 gökyüzü gündemi siz sevgili teraziler için neler gösteriyor? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Evet, e, Mart ayı gündemi hayli yoğun. E, başlangıçta da söylediğim gibi Şubat ayına nazaran biraz daha değişken ve zorlayıcı enerjiler bizi bekliyor arkadaşlar. Dolayısıyla Mart ayına hazırlıklı olmamız açısından bu videoyu ne kadar erken izlersek o kadar iyidir diye düşünüyorum. Mart ayının önemli gündemlerinden birisi Merkür retrosu olacak. Biliyorsunuz yılda birkaç defa Merkür retro harekete geçiyor. Bu yılın ilk Merkür Retrosu da Balık Burcu'nda ve Mart ayında gerçekleşiyor olacak. Merkür Balık Burcu'ndayken dikkatimiz, odağımız dağınık olabilir. Biraz daha algılarımızda, iletişim kurma yeteneklerimizde aldanmalara, aldatmalara, melankoliye açık olabiliriz. Dolayısıyla Merkür Balık burcuna esasında çok iyi çalışmaz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Merkür Başak Burcu'nun... Yönetici gezegenidir ve Balık Burcu'da Başak Burcu'nun zıt burcu olduğu için Balık Burcu'nda çok da faydalı çalışmayacaktır. Bu nedenle bir de retro olunca üstüne üstlük algılarımız tamamen dağılmaya müsait bir hal alacak. Dolayısıyla 5 Mart'ta başlayan ve Mart ayının sonuna kadar devam eden bu Merkür Retrosu ile beraber özellikle iletişim konularında oldukça sıkıntılar Yanlış anlaşılmalar yaşamamız olası. Balık Burcu sizin 6. evinizi yönetiyor. Dolayısıyla özellikle iş hayatında iş arkadaşlarınızla iletişim kurarken... Oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Emrinizde çalışanlar, aynı pozisyonda çalıştığınız arkadaşlarınızla alakalı bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Evrak işlerinde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle iş ortamındaki evraklara dikkat etmekte fayda var. Gönderdiğiniz, aldığınız, iletişim kurduğunuz her türlü evrak bunun için e, geçerlidir. Onun dışında sağlıkla alakalı eski sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Ufak tefek sağlık problemlerinizi eğer bundan önce ertelediyseniz, bu retro ile beraber bir takım e, sağlık problemleri yeniden gündeminiz olabilir sevgili teraziler. Biliyorsunuz Mart'ın başında e, güneş de balık burcunda olacak. Dolayısıyla 6. ev konularınız oldukça gündemde ve odak noktanız halinde olacak. İş arkadaşlarınız, iş ortamınız, çalışma şekliniz, mücadele ettiğiniz konular, sağlığınız gibi konular oldukça... E, etkili olacak. Özellikle Mart ayının ilk yarısında ancak Merkür Retro olduğu için bu alanlarda yeni reformlar getirmekte oldukça zorlayıcı olacak. Bu nedenle Merkür Retrosu bitene kadar özellikle 6. evle alakalı yeni bir takım girişimler yapmaktansa eskiden birikmiş işlerimiz, organize etmemiz gereken işler ve düzenlememiz gereken iş ilişkilerini bu esnada düzenlersek daha doğru olacaktır. Evet Mart ayının diğer bir gündemi Uranüs'ün boğa burcuna geçiyor oluşum biliyorsunuz Uranüs geçtiğimiz 7 yıl boyunca koç burcundaydı esasında 2018 Mayıs'ta boğa burcuna yerleşmişti ancak retro hareketine başladığı için tekrardan koç burcuna geçmişti artık temelli Mart ayıyla beraber Uranüs boğa burcuna yerleşiyor bu nedenle 7 yıllık yeni bir döngü başlıyor. Toplumsal, kolektif ve bireysel anlamda yeni bir döngü içerisinde olacağız sevgili teraziler. Bu bütün burçlar için geçerliydi ama sizi oldukça fazla etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Uranüs Koç burcundayken sizin 7. evinizde bulunmaktaydı ve ilişkiler konusunda, evlilikler konusunda, düşmanlıklar konusunda, ortaklıklar konusunda oldukça sıra dışı şeyler yaşadınız ve zorlandınız. Dolayısıyla bu etki biraz daha azalacak ve sizin sekizinci evinize geçecek Uranüs bu nedenle biraz daha rahatlayacağınızı düşünüyorum. Sekizinci evde kolay bir ev değildir ancak tam karşınızda olmasındansa sekizinci evde biraz daha sizi rahatlatacağını umuyorum Uranüs'ün. Evet Uranüs buradayken size çeşitli konularda parasal gelirler getirebileceği gibi borçlar, harçlar, nafakalar, ödemeler de çıkarabilir. Tabi bunlar önümüzdeki 7 yıla yayılmış enerjiler. Mart ayının başında ilişkilerle ilgili biraz zorlayıcı etkiler söz konusu. Özellikle 1-2 Mart civarına dikkat etmemizde fayda görüyorum. Aynı zamanda Venüs'ün kova burcuna geçtiğini görüyoruz. Venüs kova burcundayken hemen hemen ay boyunca ayın 20'sine kadar aşk ilişkilerinde çocuklarla ilgili meselelerde oldukça şanslısınız. Yeni aşklar kapınızı çalabilir. E, bu dönemde e, eğer eski bir aşk yeniden gündeminize gelmiyorsa ki eski aşklar da karşınıza çıkabilir. Merkür retrosundan dolayı ancak yeni aşklara e, yönelik güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eski aşkları değerlendirmek çok doğru olmayacaktır retro zamanı diye düşünüyorum. Evet, 6 Mart'ta Uranüs Boğa burcuna geçiyor ve 5 Mart'ta Merkür Retro hareketine başlıyor. 6 Mart aynı zamanda Balık burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ayda sizin 6. evinizde yani mücadele ettiğiniz konular, iş hayatınız, iş arkadaşlarınız, çalışma ortamınız, sağlığınız, günlük planlarınız, organizasyonlarınız gibi alanlarda bir yenilik. ...yapma ihtiyacı duyacaksınız. Belki iş arkadaşlarınızla alakalı bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. İş yerindeki pozisyonunuzla ilgili bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. Bu durumları özellikle yeni bir takım atılımlar, yeni bir takım kararlar almak namına... ...her ne kadar yeni ay olsa da Merkür Retrosu'ndan dolayı algılarımız dağınık olabileceği için... Mart sonuna ertelemekte fayda var ama eskiden süre gelen ve karar alınması için adım atılması için bu tarihlerin uygun olduğu durumlar söz konusuysa eskiden ortaya atılmış fikirler söz konusuysa bunlarla alakalı adımları atmakta bir sakınca yoktur. Yeni aylar yeni adımlar atmak için güzel zamanlardır. 7 Mart civarında hayalinizdeki işle ilgili güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Eğer e, bu alanla alakalı yeni bir gelişme yaşarsanız gerçekten hayallerinize kavuştuğunuz iş ortamı, e, iş anlayışı, e, iş rutini karşınıza çıkabilir. 7 Mart ve 8 Mart'da güzel enerjiler hakim gökyüzünde. Aslında bu enerjiler e, 7 Mart'ta başlayıp 10 Mart'a kadar giden süreçte genel olarak rahat ve destekleyici etkiler söz konusu. Ancak ayın 20'sinden sonra biraz daha etkiler sertleşiyor olacak. Evet 21 Mart'ta Güneş Koç Burcuna yani 7. evinize yerleşiyor. Dolayısıyla ilgi alanınız 6. ev konularından çıkıp 7. eve yani ilişkiler, ortaklıklar, açık düşmanlıklar, davalar gibi konulara yönelecek. Bu nedenle evliliğinizle, ilişkinizle veya evlilik hayatınızla ilgili bir takım Güncellemeler yapmak istiyorsanız 21 Mart'tan sonra yapmaya başlayacaksınız. Merkür Retrosu ile beraber esasında bu alanda eski sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Mart ayının bitimine kadar çok önemli hareketlerde bulunmazsak faydalı olacaktır. Evet 21 Mart'ta burcunuzda bir dolunay meydana geliyor. Dolayısıyla her alanda önemli bir takım değişiklikler yapmak ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Bu değişiklikleri yaparken en başta söylediğim gibi ani kararlar almaktan ve yeni bir takım adımlar atmaktan, öfkeyle hareket etmekten, agresyonla hareket etmekten imtina edin. Çünkü güneş koç burcunda olacak, dolunay sizin burcunuzda olacak, merkür retro konumda olacak ve dolayısıyla gerçekten çok sağlıklı kararlar alabilmek için uygun pozisyon ve ortamlar olmayacaktır. Ancak bir takım şeylerin kararını gözden geçirmesini yapabilirsiniz. Buna herhangi bir engel yoktur. Ee, bazı düşünceler beyninizde olgunlaşabilir. Bununla alakalı gerilimler yaşayabilirsiniz. Ee, Dolunay enerjileri genel olarak gergindir zaten. Ancak e, dediğim gibi e, önemli hayatınıza tesir edecek kararlar almaktan sakınmanızda fayda görüyorum. 26 Mart'ta Venüs Balık Burcu'na geçecek Kova Burcu'ndan çıkıp dolayısıyla iş ortamınızın biraz daha rahatladığını, işle alakalı meselelerin, günlük rutinlerinizin daha kolaylaştığını e, göreceksiniz. Bu nedenle e, özellikle 26 Mart'tan sonra ve e, Mart ile beraber Merkür Retros'un bitmesinden sonra iş hayatınız, günlük rutinleriniz, sağlığınızla alakalı yeni reformlar e, Mart bitiminden sonra gerçekleştirebilirsiniz. Sevgili teraziler, evet 28-29 Mart'ta Merkür Retrosu tamamlanıyor ancak gölgeli günleri hesaba katarsak Nisan ayını beklememiz daha doğru olacaktır. Genel olarak iletişimle alakalı meselelerde Mart ayında çok fazla karşımızdaki insanlar insanlardan beklentiye girmeyelim ki biz de yanlış anlaşılabiliriz. Özellikle iş ortamında beraber çalıştığımız insanlarla bazı sıkıntılar, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir sevgili teraziler. Evet, Mart ayı gündemi bu şekildeydi. Ee, umarım faydalı olur sizler için. Videomu beğendiyseniz beğene tıklar ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.